selam Teknoloji Oku takipçileri, bugün sizlerle beraber Monster'ın çıkarmış olduğu genelde bilgisayarları ile biliyoruz ama güçlü bir canavar hoparlörü ile beraberiz. Vucra ve bir bluetooth hoparlör. Kamplarınızda, doğada, günlük yaşamda kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir model olarak karşımıza çıkıyor. Lafı çok fazla uzatmayacağım, tasarımıyla başlıyoruz. kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutunun içerisinde bir adet Type C şarj girişi, kullanım kılavuzu ve bu güzel hoparlörümüz çıkıyor. Dedikten sonra şöyle etrafına birazcık göz atalım. Buradaki yeşiller tabii ki her zamanki Monster yeşil olduğunu söyleyebiliriz. Bence oldukça güzel duruyor ve burası aslında %100 polyesterle kaplı. Yani ne kadar malzeme kalitesinin iyi olduğunu sizler de anlayabilirsiniz. Yan taraflarımız plastik siyah ve bir kaplama ile geliyor ve oralarda da hemen şu arka tarafında açıyorum. Bir adet üç buçuk milimlik AUX girişimiz, hemen altında microSD kart girişimiz ve yanındaysa Type-C şarj girişimiz bulunuyor. Ön tarafta ise ses açma kapama tuşu. Aynı zamanda bunları uzunca bir şekilde bastığınızda müziğinizi de değiştirebiliyorsunuz. Hemen altındaysa bluetooth bağlantı tuşu, oynatma tuşu ve güç tuşu bulunuyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bluetooth tuşunun üzerinde bir adet böyle lit ışık var. Eğer bunu uzunca bastığınızda ben şimdi bu telefonu bağlayacağım. Bir güzel özellik de e, oradan geliyor. Bluetooth'umu açıyorum. Evet. Önce gücümü açtım. <Gülüyor> Bluetooth modu. Aygıtlar eşleşiyor. Evet, duydunuz. Normalde en başına böyle güzelce bir e, monster girişiyle geldik her zamanki. Ve daha sonrasında bu konuşmanın Türkçe olduğunu görüyoruz. Normalde bir kadın Bluetooth mod der ve bırakır. Daha sonrasında İngilizce devam eder. Ama burada Türkçe olduğunu görüyoruz. Hemen burada bluetooth'un üzerinde bir led var. Ve bu yanıp sönüyor. Bağlandığı zaman da sadece tek bir renk oluyor. Hemen bağlıyoruz telefonumuza bukrayı. Evet bukramız şu an bağlandı. Zaten sizlerde detaylarda eminim görüyorsunuzdur. Orası artık dümdüz bir ışık olarak yanmaya devam ediyor. Hemen o güç tuşunun altında 4 tane led ışığımız bulunuyor. %100 şarj olduğunda bunları %25'erlik dilim olarak düşün cinebilirsiniz burada da. Şarj durumuna göz atabiliyorsunuz. Hemen yan taraflarda da basları ve vokalleri çok daha net duyabilmeniz için bir alan tasarlanmış. Onda da zaten böyle testlerimizi yaptığımızda sizler de detaylıca göreceksiniz. Son olarak da hoparlörü elinize takabileceğiniz bir ip bulunuyor yan tarafta. Kamplarınızda, doğa yürüyüşlerinizde spor yaparken bu ürünü böyle bir kenarıyı asıp çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye. Şimdi ise ürünün teknik detaylar tablosu gelsin. Birazcık da teknik detaylara bakalım. Ürünün 20 watt'lık bir hoparlör ses çıkışı bulunuyor ve suya, toza IPX7 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı. 2020 miliamperlik batarya gücüne sahip cihaz 3-4 saatte şarj olabiliyor ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi size tanıyor. Bu Bluetooth 5.0 bağlantıyla gelen cihaz 10 metreye kadar size çalışma menzili sunabiliyor. 526 gramlık bir hafifliğe de sahip cihazı yanınızda çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Teknik detayları sizler de gördünüz. Cihazın 20 wattlık bir ses, vokal gücü olduğunu söylemiştik. 10 watt sağ tarafta, 10 watt sol tarafta olmak üzere 2 tane hoparlörü bulunuyor. Ve cihaz suya, toza oldukça dayanıklı. Daha demin de dediğim gibi eğer... Bir yere gezintiye çıkmak istiyorsan Bu en mantıklı anlatabileceğim yer Bir deniz sahili olsun Deniz bir sağ tarafımızda Diğer tarafımızda kumlar var Eyvah bu cihazım ya toza dayanıklı değilse Ve içerisine toz alırsa Ya denize düşerse Hiç üzülmeyin Aynı zamanda şu an küçük bir test yapıyoruz Hemen gönül rahatlığıyla Ben bunu buraya Evet koydum ve Hiçbir sıkıntı olmadan etrafa yayılıyor Tabii ki sığmadı ama siz şu an anlayabiliyorsunuz ne kadar rahat olduğumu bu durumda. Daha ki e, su kazağımın ardından videomuza devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi ne kadar rahat bir şekilde suyun içerisine sokabildiğimi sizler de gördünüz. Aynı zamanda bu cihaz IPX7 sertifikasına sahip olduğu için 1 metreye kadar 30 dakikada suyun altında kalabiliyor ve şöyle de bir şey var. Tabii bizim alanımız olmadığı için bunu deneyimleyemiyorum şu an ama. Bunu suya koyduğunuz zaman suyun üzerinde yüzebiliyor. Yani batmıyor. Eğer böyle bir havuz kenarına aldınız bunu böyle koydunuz ve birisi gelip çarptı böyle düştü. Hiç üzülmeyin dibe batmıyor ve böyle havada suyun üzerinde rahat bir şekilde yüzebildiyor. Bu cihazımız bence oldukça güzel. Bir başka özellikten bahsedeyim aslında bu tarafta birazcık gamerları ilgilendiriyor diyebiliriz. Ne gibi bir özellik? Bu cihazlarımız TVS özelliğine sahip yani iki bağlantıyı sağlayabiliyor. Bilgisayarınız önünüzde diyelim sağ tarafınıza bu hoparlörünüzü, sol tarafınıza da bu cihazın aldığınız ikinci hoparlörü koyarsanız aynı anda bağlantıyı sağlayabiliyor ve bu da rekabetçi oyunlarda sizlere hem sağdan hem soldan stereo bir deneyim sunabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde gecikmeleriniz de oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer diyorsanız ki ben 0 bir gecikme istiyorum o zaman da bu cihazınızı AUX bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Cihazın 2200 miliamperlik bir bataryası olduğunu söylemiştik ve 3-4 saat aralığında cihazımız tam şarj olabiliyor ve 12 saate kadar yoğun kullanımda 10 diyelim 10 saate kadar net bir şekilde size müzik deneyimi sunabiliyor seyahat ediyorsanız ya da kampa gittiyseniz arkadaşlarınızla o gün partileyeceksiniz. Helik ki bu cihazın iki tane olduğunu düşünürsek on numara bir deneyim sunacaktır eminim ki. Çünkü ben denedim ve gerçekten güzel bir aktarım sağladı müzik konusunda, bas tarafında. Dediğim gibi uzun süre bu cihazla beraber vakit geçirebilirsiniz. Zaten 500 gramlık bir ağırlığı var. Her an nerede mobil olmak istiyorsanız bu cihazla beraber bu bluetooth bağlantınızla olsun ya da micro SD kartınızla olsun müzik deneyimini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Zaten yani 7'den 70'e herkes müzik dinlemeyi seviyor. Genel konuşuyorum. Ben çok seviyorum müzik dinlemeyi. Eğer içinize içinize işlesin istiyorsanız yanınızda bir bu kural V1 olması sizler için büyük bir avantaj olabilir. Şimdi dilerseniz bu cihazla beraber yaptığımız testlere birazcık göz atalım. Suyun içerisine atalım Desibel testine gidelim mi gelelim? <gülüyor> Gayet güzel, başarılı bir deneyim sunabiliyor. Aynı zamanda bu cihazla Bluetooth'a bağlandığınız zaman telefonla görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunu da atlamadan geçmek istemiyorum. Ben cihazı oldukça çok beğendim. Hele ki 500 gramlık bir taşınabilirliği olması, suya ve toza dayanıklı olması ömür boyu yanınızda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu cihaz hasarlarda da oldukça dayanıklı ve dışı. %100 polyester. Böyle bir cihazı bulmak, hele ki bu fiyata bulmak sizler için gerçekten zor olabilir. Oyunlarınızda iki tane yanınıza koyduğunuz zaman stereo bir ses deneyimi sunmasının yanında alıp o cihazı dışarıda da bunu kullanabiliyor olmanız bence oldukça güzel. Eğer oyun oynuyorsanız ve bilgisayarınızı yanına hoparlör aldıysanız onları olup dışarıya götüremiyorsunuz. Ama bunu bileğinize taktığınız an istediğiniz yere götürebilirsiniz dedikten sonra fiyatına geliyor. Cihazımızın fiyatı 849 TL bence tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Fiyatını gerçekten de hak ediyor siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bir monster web sitesine girip buradaki müşteri temsilcileriyle çok rahat bir görüşme sağlayabilir ve bu cihazın artılarını eksilerini neler sağladığını onlardan da detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Benim bu cihaza dair aktaracaklarım bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmında eğer bu cihaza sahipseniz nasıl bir deneyim sunduğunu bizlere de paylaşırsınız. Oldukça çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.